Ya şafsu mu? Ya şafsu mu? Ya da ayarlardan mı? Ya şafsu mu? Bi, bi öyle de dinleyelim. Evet şafsu güzel. İyi, sen iyi söylersin ya. Burak. Gel, gel, gel, şey, şeyi, dur, şöyle geçsene bir ya. He? Şöyle bir geç. Şey. aç He? Bir aç ya. <gülüyor> Sen mi çakacaksın? Tam bura duracak, oturacak diyor ya Bir de ben çek, şey, Şunun video çek Evet Celaleli'nin yanındayız Sen şununla benden video var çek. Yani senin, evet, de de var şey Ana, ana, ana, ana Gördün mü? Ayıttı ya. Şelalenin tam yanındayız arkadaşlar. Şelale çok güzel akıyor. Evet, banyo, yapmanızı... banyo yapmak isteyenler lütfen sırayla sı şelalenin altına gitsin. Evet, evet. Evet. Abiydi, evet. ha? Vallahi. Telefonu çalıyor. Bekle biraz. Şöyle. Ayıp da. Ah, geliyor. İşte bu dağdan çıkılan bir yer. Allah ana kurtu ve Hı? Güldüren yani bir daha. Git bak ya. Neyse sen bak ça. Git Haydi. burada ta buradan çıktık <gülüyor> Rize mi zayiat veres oldu? Hadi hevallah hevallah şunu da ben devirdim dedim şu ağacı da ben devirdim buradan <gülüyor> Suğun yok ki. Hayır <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> kaldı o. Yok yok burada. Buradan dere yatağından arkayediyorum. <Gülüyor> Çevir! Şimdi nereden harga ederiz biz? Şuradan boğazından. Olmazsa şuradan araya ner hal hal geliyorum. Gel biraz bir, daha. Gel. Gel geldeki de Gel deme. Gel deme. Bana kalmadı lan senin. Lan düz. Senin Bu alıyorum şu an. Ya kula bit şey şöyle. Bastım da. Anlıyor musun? İki çelete İki, çekecek. İki çekecek, O zaman sen sonra, çekecek, alınır, sonra. İbo, bana bak bakayım Bana bak lan Bana bak lan İbo İbo İbo İbo bir de bazına dengesi Hiç başka diye bulamam o Ağır kumlu masalına Hahahaha Hahahaha Hahahaha ya. Beren sen çekse bir. Gelmiyor. Gelmiyor. Biraz daha halledebiliriz. Gelmiyor. Gelmiyor. Biraz ağır gider zaten abi. Üzülme abi. Bir süt katı varalım. Problem olmadı. Allah müdammene. Allah'ım. O da sıra. Benim motorum e, motoru, var. Siz şey var var her frenlerde. Bunu bırakın. şöyle alıyorum bak bakayım bir iş alıyor ya telefon <gülüyor> rahatın amına güvür başkanı yok gitmeyle bir derdin Hıra tukeyindir, yol başkanı da yok. Ve. Duymasın böyle yere geleceğiz ha. Gel alakalı da bu bayrağlı var mı? Hayır. tahtıyım? ne Ne o ne? Yem'i ne yapayım? Yem'i ne yapayım? Ne fotoğrafı ne yapayım? Ne yapayım? Ya bu yel'in ne yapayım. Yem'in ne ben, sen, bak, aslan, Yeter bağlım Yeter bağlım Ne yapma? Asol hadi görelim Ne yapma? Ne yapma? Ne yapma? Ne Bir içeceksin kimle? Bunu da alalım şunu Yakla evet, zaten Şöyle Daldırıyor, <gülüyor> Şöyle, daldırıyor. <gülüyor> Şöyle, Daldırdı şeyi Döktü şeye Oya tarım mı? Çocuklar balık, balık derbeginde. Ey Allah'ım. <gülüyor> Ama orada güzel bir balıklar var ya. O çok büyük. şu şurada balık var. Abi, Acayip Ne yapıyedin bari. Şengil fidanı sok öyle. Ben de var ya. Havuzun şey ile indir. Düz değir orayı. Yok yok. Altıyla. Altını yüksek. Selamünaleyküm. Müdür ben Zafer Altındaşı'yım. Yok kardeş biz de, güvara satıyor musun siz abi ya? Güvara yok mu onun için rahatsız etti abi, oldu diye akşamlar. Tamam abi, oldu bir ses. bak abi orada. Gidiyoruz bak abi Gidelim, Gidelim, gidelim. <Gülüyor> Ya Bak, yok ya 7-8 de çiftak var gelip var gelip baya bas bir bacana yok ben geldim giymedi ya sabah sabah da giymedi biz de o billah hahahah ya ben görüşürüm ya tellediydim yataktan kalkan kalmaz telledim biliyor musun de balbuzdan şey diştirdim çekelim maç dedim böyle dedim şimdi ben üşürsem az solu vallahi mideye dokunur kötü olur ya kötü oluyor ya yani. ee, Ramazan